Merhaba arkadaşlar, bugün size Wi-Fi şifrenizi kaybettiyseniz nasıl bulabilirim? Bu yöntem size göstereceğim. Müşteri hizmetlerini arayalım, bulalım. 10-15 dakika ona takılalım. 20 dakika belki de. Çok geç bağlanıyor. Başka bir yöntem, modemi resetleyebilirsiniz. Yeniden modemin arkasındaki şifreye dönebilirsiniz. Ama ben size onu da değil en kısa bir güzel bir yöntem söyleyeceğim. Umarım beğenirseniz çok güzel bir yöntem. Kanalıma abone olursanız beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Şu anda size yapacağım yöntem çok basit. Telefon ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Benim şu anda ayar kısmı burası. Geliyorsunuz. Evet. Ayarlar tıkladım. Ayarlar açıyorsunuz. Burada wifi yazacağım yerde wifi oraya tıklıyoruz bağlı olduğum wifi çıkıyor şu anda benim bağlı olduğum wifi bağlandı yazıyor gördüğünüz gibi berkay 1 ee, buradan şifremizi bulacağız diyeceksiniz nasıl bulacaksınız çok basit arkadaşlar bakın benim telefoncu özellikle onu söylemek isterim bazı telefonda olmayabilir bu özellik benim telefonumda var şu anda benim Huawei Y9 e, sürüm 10. Şu anda bakın üstüne evet bak. Unut da diyemiyorum, değiştir de. Demiyoruz. Basılı tutmuyoruz arkadaşlar. Direkt ne yapıyoruz? Üstüne tıklıyoruz. Tık bırak. Bak. Elin parmağını vur, kaldır. Bakın. Gördüğünüz gibi kare kod çıktı. Aynı sizde de böyle çıkması lazım arkadaşlar. Kare kodda şu anda bizim şifreler gizli. Şu kare kodun içinde ne yapacağız? Kare kodu ekran resmini çekeceğiz arkadaşlar. Hep aldık. Ekran resmi tamam. Şu anda şifre almamız basitleşti. İnşallah sizler de böyle çıkar. Ya da çekmeyen varsa başka yeni telefonlar özelliği olanlar alın. Aynı ekran resmini okutabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Komple çıktım. Geldim. Evet. Buraya. Ben kare kod yüklemiştim. Şu anda bak kare kodum yüklü. Ben kaldıracağım sizin için. Kare kodu. Evet. Şu anda yeniden yüklüyoruz. İyice izleyin. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Ben kendim e, Wi-Fi şifresini kaybetmiştim. Nasıl bulabilirim de araştırdım. Dedim bu yöntem baya güzel bir yöntemmiş. Arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Evet dedim bütün abonelerimle paylaşmak isterim. Herkes de bilsin. Evet şu anda yükledim. Açıyorum arkadaşlar. Bakın. İzin vereceğiz. Evet. Şu anda açıldı. Şu anda normalde ışık olmadığı için ışığı açayım da bari gözüktün daha rahat olsun. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi evet, torunuma tutayım da gözüksün. Evet. Böyle kare kodu normalde başka telefondan okutabilirsiniz. Evet. Şu anda oradan okutmayacağız. Bu üstte. Evet. Üst kısmında sağdan bir saat var. iki saatin yanındaki. Hemen oraya tıklıyoruz, İzin ver diyoruz. Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Bizim galeriye geldi. Galeriden hemen ne yapıyoruz? Orada kare kodu buluyoruz. Evet. Kare kodu bulduk. Ve aldık. Ee, üstten bakın arkadaşlar. En üstte işaret var. Bak. Gördüğünüz gibi işaret burada. Bu işaretle tıklıyoruz. Heh. Kare kodumuzu bu pencerenin içine doğru sürüklüyoruz. Sürükledik ve aşağıda kapat var. Nek var ne tıklıyoruz bu kadar neymiş bizim berkay Wi-Fi'mizin şifresi parolamız berkay 1970 şu anda herkeste paylaşacağız herkeste görecek bunu benim çevremdekiler dahil gördüğünüz gibi sizin için feda olsun evet bu kadar basit bu yöntemde wifi şifremizi çok basit bir şekilde bulabilirsiniz hiç üzülmenize değmez. Sizdeki telefonda olmuyorsa herhangi bir akrabanızın, abinizin, ablanızın, babanızın, annenizin telefonda olur. Birinden birinden aynı bu yöntemi yapabilirsiniz. şifreyi alırsınız. Tekrar verirsiniz telefonunu. Basit yani. Sizinkinde olmasa dahi çok basit. Yani benden bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunlar sizler için yapıyoruz. Umarım iyi bir video yapmış olmuşumdur. Yani şu anda ne diyeceğim bilmiyorum. Ben kendim bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Bilgisayarda nasıl bulabilirim diye bir video hazırlamayı düşünüyorum. Aynı bu şekilde. Şu anda Android telefonda bu şekilde basit bulunuyor. Bir de bilgisayarda nasıl bulunur o da basit. Onu da bir ara videosunu yapacağım sizler için. Çok çenem düştü. Teşekkür ederim hepinize. Hayırlı günler. Herhangi Gün ise hayırlı günler, akşamsa hayırlı akşamlar, gece ise hayırlı geceler size herkese. Şimdi de hayırlı bayramlar. Yarın bayram evet. Ramazan Bayramı. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.